Merhaba, iyi pazarlar. Bu pazar günü haberleri tararken ilginç bir haberle karşılaştım. Şimdi iki buçuk dakikada size bunu anlatacağım. Danimarka neden 17 milyon minki öldürmeye karar verdi? Tabii mink denilince aklımıza vahşi bir hayvan geliyor ama biliyorsunuz kürkü çok pahalı. Ve Danimarka'da, ki ben bunu bilmiyordum, nüfusu 5.8 milyon olan ülkede tam 17 milyon mink varmış. Bu hayvanlar Kürkleri için yetiştiriliyor ve öldürülüyor. Son derece karlı bir endüstri. Tabii ki aklımıza hemen Covid geliyor. Covid tüm dünyaya yayılıyor ve hayvanları da yayılıyor. Ve sonuçta Danimarka'da minkleri de yayılmış. Fakat sadece minklere ...yayılmakla kalmamış. Neden? Çünkü mink endüstrisinde çalışanlar da bu virüsten enfekte olmuşlar. Ve sonuçta Danimarka'da 214 vaka tespit edilmiş. Fakat işin kötü tarafı bu virüsün minklerde mutasyona uğradı. Yani genetik yapısının değiştiği bulunmuş. Genetik yapısının değişmesi yeni bir şey değil. Beklenen bir olaydı. Ama şöyle bir olay var. Eğer virüs genetiğini değiştirirse daha bulaşıcı olabiliyor... En tehlikeli hale gelebiliyor, kuluçka süresi uzun olabiliyor, yani bilinen 14 günden uzun olabiliyor ve daha öldürücü olabiliyor. Tabii ki bu konu hemen aşı konusuna geçmemize sebep oluyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü eğer biz bildiğimiz koronavirüse karşı bir aşı geliştiriyorsak mutasyona uğramış olan bir virüsün hastalığından korunabilir miyiz? Evet korunabiliriz çünkü arada ufak değişiklikler olsa da bunlara etkili olabilir ama olmayabilir de. Nitekim Danimarka bu işi ciddiye almış ve bu 17 milyon mink'i öldürmeye karar vermiş. İngiltere ise hemen harekete geçmiş ve Danimarka'ya seyahati yasaklamış. Gelenler de 15 gün karantinada kalacaklar. Ama dediğim gibi eğer virüs mutasyona uğramışsa, kuluçka süresi 14 günden fazlaysa bu da işe yaramayabilir. Belki Danimarka'nın seyahat açısından yasaklanması gereken ülkeler içerisine alınması bile gerekebilir. İşte fabrika gibi ürettiğimiz ve öldürüp kürkünü kullandığımız bu hayvanların bizden bir yerde intikam olarak adlandırılabilir. Doğanın intikama. Teşekkürler, görüşmek üzere, hoşçakalın.